Hepinize yeni videonun videodan selamlar millet bugün seyredikti. Meta'da nasıl drift yapılır bunu öğreteceğim de. Öncelikle diyeceksiniz ki bu sıfat ne? Bu, bu ne diyeceksiniz? Mikrofonumun şarjı bitti. Ben de evde aradım. eski bir mikrofon buldum ona geçtim. Şimdi bu videoda işte handling yapmayı birkaç kardeşimizin diye bunları öğreteceğim. Bugün nasıl kek olursunuz? Bunu öğreteceğim size. Bu mikrofonlayana öyle şey geçir bir mikrofon yani bakmayın. Diğerinden daha kaliteli ses veriyor falan olabilir ama böyle de takmayız herhalde yani bilmiyorum. Birkaç daha video böyle gelebilir bilmiyorum belki. Şekilde duruyor aslında da biraz emmessiz gibi duruyor bilemedim. Neyse siz bu videoya like atmayı unutmayınız. Ben bu şu servora yükleyeyim geliyorum. Geliyor. Evet, öncelikle server yüklenirken sıkıldım ve videoya devam etmek istedim şimdi bu MTA'da böyle bir olay var İnternet hızının %1'ini falan kullanıyorum bak şuna bak 49 50 3 yılda neyse ben size anlatacağım birkaç şey var Şimdi örneğin normal bir insan Handling'siz bu oyunda hani en fazla ne kadar drift olabilir hemen göstereceğim hele böyle bir arabayla Bak en fazla bu görüyor musunuz bak, en fazla bu Bundan yükseldiği yapan ya Handling kullanıyordur ya mod kullanıyordur. MTA'da daha çok Handling'ün de bu arada saçma maşıma hiçbir şeyime bakmadım kusura bakmayacaksınız. Size o yüzden handling öğreteceğim bak. Şöyle yapabilirsiniz falan ama maksimum bu yani. Zaten robot gibi zınk zınk dönüyor böyle araba. İşte bugün size Handling yapmayı öğreteceğim. Buradayım. Biz bir aileyiz bunu unutmayın. Şunu da ekleyeyim. TRM Tofaş Gaming diye bir server var. Girmeyin. Bak bilgisayarınız ne olursa olsun benim bilgisayarım gayet yeterli ayarlarda ve girmeyin aga. Bilgisayarı böyle pluginleri bozmuş salaklar kastırıyorlar. Buradan eğer oynayan varsa ve öden varsa o server'a onun da amına koyayım. O server ölümez. O server var ya o serverı İnşallah telefon telefediysek serverün sizi ciddetle friyor. Vallahi sizin şarkınız kullanıyor. Gidin gidin vurun bunları. Ben ben bir şey yapmadım aga. Hah, tamam be. sonunda galiba düzgün bir server ya. Allah'ıma şükür. Bugün ne başkanım? Bu arada bu oyunda hep bir 36 FPS. Ben onu anlamadım. Lütfen bana yapmış olursanız çünkü diğer oyunlarda yani ben GTA bile falanıyorum bu bilgisayarda. Beni sinirlendirmesin bu oyun şeyi. Nissan GTR bir görmeyeli değişmiş mi? Bana mı öyle geliyor? Ha araçlar ve karakterler yükleniyor. Neyse. Şimdi videomuzun ana konusuna geçelim. Yüklenen bir araç alayım be. Şekil görünsün be oğlum. Bu ne oğlum? Ah. Tamam. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne lan bu? BMW'ye benziyor arkadan. Bakayım. Heh. Neyse. Şimdi aşağıda bir kodu vereceğim size. O kodu buraya. Bak B klavyeden B tuşuna bastığında ha açıldı burası tamam mı? Araçlara giriyorsun, aktara basıyorsun ya da e, tools import. Sonra Ctrl ve yapıyorsun kodu. zinc basıyorsun bak şimdi. Kötü bir kodmuş bu. Bu ne bu hız kodu lan? Cık. Bak işte böyle anlayacağız şeyiz görüyor musun? Bak bak bak bak. Yol tutuşu neden bu kadar iyi onu anlamadım. Bak şuna bak. Çıkmıyor yoldan. Heh çıktı sonunda. Reis sakin ol ya. Tutmayın küçük enişteyi. Ha. Bu arada işsizlik yapacağım bir ara şey yapacağım. İşte efenime söyleyeyim. Bütün MTA haritası yani GTA San Andreas haritası. Eee videosu. şu O ne lan? Evet. Eee. Replik düşün, replik düşün. Sıkıntı yoksa sıkıntı vardır. Medet bin arabaya gidiyoruz. Cık. Medet yürü Medet. Biz ne zamandır tofaş kullanıyoruz Medet. Bilmem abi. Abim. Baba yürü baba. Uf, arabada levyem var sorun mu var? İşte tam bak bu. Buna bineceksiniz baba. B'ye basıyorsunuz sonra araçlar aktar zinc Buna bastım mı? Tamam mı bak bu araba bu araba artık tek ile süreceksin. Bak bak görüyor musun bak şunu Bak bak. Bak şu şu bak bak şu bak. Bak bak. bu derdim beni. Özlemişim bu oyunu böyle oynamayı ya bu oyunu baba içinden nasıl geliyorsa öyle oynayacaksın bak bak bak bak bak bak bak on, on on on on on yalnız bir şey diyeyim mi? Ela. Dur dur ben bunda bir bu serverın drift rekoru kaç? Dur bakacağım şimdi şurada bir yerde durayım ama duramıyorum bak durasım gelmiyor bak bak hep böyle bir drift durumu. Bak bak. Bakın şunu yapabilen çok kişi vardır. Az kişi vardır demeyeceğim. Ama bunu düzgün yapabilen az kişi var. Bak şimdi. Şuna atlayıp devam ettirebilen az kişi vardır baba. Ne kadar hızlı yaparsanız o kadar hızlı kasarsınız da. Ben öyle sevmiyorum baba ya. Böyle yavaş yavaş gideceksin. Böyle böyle. Böyle o gazı böyle hissedeceksin baba böyle. Anlıyor musun? Hani bak bu gazı böyle. Bak bak bak bak bak Bokunu çıkarmadan uzayacaksın <gülüyor> <gülüyor> Ay ay <gülüyor> 55k Bir 100k yapıp bırakırız büyük ihtimalle. Has. ha tamam. Bir an dedim Ahan da bozduk. 70k. Baba bu kadar. Sakın bozulma. Hah, aklım gitti. Bir 100 ke. 100k. Birisi bana çarparsa şu an bulurum onun evine. Hmm. 90k, 91k, 94k, 96k, 100k ye geliyoruz. Hazır mısınız? <gülüyor> 100k drift. Bunu bir milyonla yapabilirim. Ben şu an geç bir insan değilim o kadar. Bu video mesela <gülüyor> kaç saat önce görürüm nevrimden Neyse. Bugün Sizlere nasıl drift yapabileceğinizi öğrettik B'ye basıyorsunuz Araçlar diyorsunuz aktardım Buraya yapıştırıyorsunuz aşağıda verdiğim kodu Ondan sonra baba bak W'ye basıyorsunuz Sal W space'e bas sonra W'ye devam ki Bırak space'e bas W'ye devam ki bak bak Bak kameraya bakarak drift yapıyorum bak bak Bu kadar Rahat aga flexible bak bak bıraktım şu an Zınk bak dönüyorum bak Tek yapıyorum bak bak You can see me. my time is now aga Zevk Zevk yani, zevk meselesi bu oyuna girmek. Hani bu oyuna her türlü baba diyemem ki, keşke tespihim konumda olsa da sallasam da. Bu videoyu beğendiysen bu videoya like atabilirsin. Beğenmediysen de dislike at da like at vereyiz. Dislike like aynı işi görüyor ama sen like at. yorumlarla belirtebilirsin işte. Şöyle yap, böyle yapma, bu ne an falan diye. Sana kalmış. Ben istediğim gibi video çekiyorum çünkü artık sıkıldım. Karantina zamanlarında böyle videolar giriyor. Neyse kanalıma abone olup videoyu bilirsen çok sevinirim. En hızına hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. unutmayın.